Ateş. Aa. 3 tane var. Tamam. Merhaba Masa, bugün ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Oyuncak silahla sürpriz yumurta vurma oyunu oynayacağız. Başlayalım mı? Başlayalım. Sürpriz yumurtaları vuracağız, vurduktan sonra da açacağız tamam mı? Açalım. Hadi bakalım. Ateş et bakalım. Wow. <gülüyor> Bir daha yapalım. Aferin sana. Hadi senin girişinden başlayalım. Bora bak. Aferin sana. Çıkalımın tabağı. Ne? Yumurtayı yanına getir. Yumurtayı vuran kazanır, tamam mı? Al bu kaşık ne? Tamam hadi bakalım. Altını koyalım. Ha, diğer yerlerine, tamam mı? Tamam. Masan hazır mısın? Evet. Nişan al. Atıyorum sana. Vurdun. Çal yumurtayı. Yumurtayı vuran kazanır, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Sıra sarı yumurtada Al. İyi hedef al, tamam mı? Hedef al! <gülüyor> Gördün mü? Gördüm. Bir daha. Aferin sana, vurdun bu sefer. İki defa üç düzüne vurdun masanı, yumurtayı alabilsin. Tamam. Al bakalım hadi. Tütün silahını. Naraşma açmaya ne dersin? Açalım mı? Açalım. Hadi bakalım. Bunların hepsini sen kazandın. Bunlar oyunluk silahlar olarak kazandın, tamam mı? Hani masa? Kelebek. Kelebek mi çıktı? <gülüyor> Diğer kutuda ne var? Bir mı var? Ama çok uygun. O ne aşkın? Motor, Motor mu? Diğer elindeki nedir? Karpuzda. Karpuzda oyuncak mı? <gülüyor> <gülüyor> Diğerini açalım bakalım. Evet. Üstüne ne Wow! Onlar neymiş masa? <gülüyor> Şeker. Etiket. Başka ne vardı şimdi? Batman. O ne? <gülüyor> Çok sevimli değil mi? Şimdi mesela arkadaşlarına vedalar. Onu açalım sonra bakarız tamam mı? Arkadaşlar ne vedalar? Şöyle